Sen daha da nasılsın iyi misin da Anne! Efendim Masal? Market'e gidelim mi? Ne yapacağız markette? İyice kalacağız. Çok mu sıkıldın? Evet. Tamam hadi gidelim. Tamam. Ama bu kez sihirle gitmeyelim olur mu? Ben biraz yürümek istiyorum. Tamam. Hadi yürüyerek gidelim. 아 <목소리> Sıplamayın mı? Sıplamayın Alalım mı? Tamam, tamam. tamam. Hadi, Ne aldın anneciğim sen? Neymiş bu? Aa, şeker. Şeker mi kıyasını aldın? Böyle bunu hmm. Buradan şeker mi gelecek? Tamam. Aldın mı? Alabiliriz. Tamam. Aynen.